Üçer Otogaz mühendisinden herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Bugünkü konumuz Webasto. Karavanlarda, teknelerde ısıtma sistemi bir alternatif olarak kullanılan sistem. Webasto tırlarda özellikle taşımacılıkta, ar taşımacılıkta standart olarak birçok araçta bulunan bir sistem. Normalde uzun yol şoförleri araçlarında yatarken kış koşullarında Webasto ile sınırlar. Türkiye'de çok yaygın olmamakla birlikte... Avrupa'da özellikle teknelerde ve karavanlarda kullanılan bir sistem ve vebasto. Dizel bir vebasto. Sistem bu kutunun içerisinde biz özellikle yağmurdan etkilenmesin diye dışarıya koyduk. Aslında bu vebastoyu içeriye koyabilirdik fakat biz içeride hem gürültü yapmasını istedik hem de yer kaplamasın diye sistemi dışarıya ayrı bir ünit olarak kullandık. Burada sistemin emiş ve sıcak hava üreten giriş ve çıkışları var. Burada özellikle müşterimiz bizden şey de istedi, hani sistem taktıktan sonra ben arabayı da ısıtmak istiyorum. Kışın dedi karavanda kalırken arabanın içi de sıcak olsun. Kar eritmekle, cam kazmakla uğraşmayayım. Onun için biz sistemi arabanın içerisine de verdik. Yani müşterimiz istediği zaman yaşam ünitesini ısıtabilecek. Soğuk zamanlarda arabanın içerisinde buradan ısınabilecek. Bunun iyi bir tarafı daha var. E, isterseniz bu sisteme kumanda ekleyebilirsiniz. E, günlük kullanışlarınızda e, siz evden inmeden arabanız ısınmış olur. E, hem de buz kazımakla uğraşmamış olursunuz. Tabii bunun da kendine göre sıkıntılar var. E, sıkıntının biri de karoserin e, birçok aksamında delik açmanız gerekiyor. Burada iş biraz profesyonel yapılmak zorunda çünkü karosülü deldiğinizde pastanma yemeği O yüzden antipas uygulayacaksınız ve güzel bir şekilde orayı yalıtacaksınız ki hem içeriye su almasın hem de pas oluşturmasın. Sistem hem içeriye hem yaşam ünitesini ısıtacak. Orada klepeler var. İstediğin an klepeyi kapatarak tek bir yere yönlendirebilir havayı. Bu sistem Webasto. Ekonomik bir ısınma tercihi. Çünkü yaklaşık tam kapasite bir saat çalışmalarda 250 mg, yani çeyrek litre kadar mazot harcıyor ki sabaha kadar kullanım koşullarında bu e, ısındıkça ayarı düşecekken de otomatikman yaklaşık 1-1,5 litreye tekamül ediyor. Ki kuş, kış koşullarında o rakamla e, içeri ısıtmak gayet ekonomik e, tercih edilebilir. Özellikle karavanınız ya da tekniniz varsa Kışın da kullanmak istiyorsanız ve Basto'yu iyi bir tercih kullanabilirsiniz. Karavanlarınızla, teknelerinizle yaşam ünitesini ısıtmak için 3 elden fiyat alabilirsiniz. 3 elle görüşmeden karar verme indirim Herkese iyi günler.